10 Nisan 2021'de yapılacak olan bahar dönemi ara sınavına katkı sunmak amacıyla hazırladığımız çalışmaları devam ettiriyoruz. Bugün çözeceğimiz sorular sevgili arkadaşlar Arapça 2 2016-2017 eğitim öğretim yılında'nın final döneminde sorulan sorular Arapça sorularını için cevaplandırmaya gayret edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Dikkatlice izler ve takip ederseniz, tekrar tekrar çalışırsanız, başarı oranız %100 olacaktır. Notunuz da 90 100 arasında aşağı düşmeyecektir. Buna emin olun. Birinci soru. 5 isimden biri olan ve çoğulu harf ile irap edilen kelime aşağıdakilerin hangisidir? Bakın, 5 isimden biri olan ve çoğulu nedir? Ee, harf ile irap edilen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bu 5 kelime biliyorsunuz. Ebun, Ekun, Emun, Hamun, Zû. Hamun, Egun, Ekun, Demun. Arkadaşlar, İrabı hareke ile olurken zu ne oluyor? İrab, harf ile irab edilen bir kelimedir. Zuv Zevat Zuv, zevat olur. Evet, ikinci sorumuz Aşağıdaki fiillerden hangisi mebni değildir? Mebni Değildir. Mebni ne demek arkadaşlar? Mebnî olmayan ne demek? Son harfinin harekesi cümlede bulunduğu yere ve etkileyici faktörlerin bulunup bulunmamasına göre değişendir. Mebni demek hiçbir durumda değişmez. Bakın. Buna nisvenonu deniyor arkadaşlar buna nedir nisven onu deniyor bu zaten celesü başka bir türlü cümlenin neresine gelirse gelsin değişmez İclis zaten jazm üzere mebnidir yeclisune mebni değildir N nasıl olur peki hocam yeclisune yeclisine duruma göre yeclisune duruma göre yeclisine olur o zaman doğru cevabımız bu. Bu cümlenin neresine gelirse gelsin teclisli. Bu yeclisli. Bu celesu. Hiçbir zaman celesevava celesi filan olmaz. Bu da iclis hiçbir zaman değişmez. Bu nedir? Beş fiilden biri olan nedir beş fiil sevgili arkadaşlar? Elif, vaviyeden sonra nunla bitiyorsa nas ve eee Ref durumunda nunun tübutu, nas ve cez durumunda da Nû'nun nu düşmesiyle irab olur. Yani mu'reptir. Üçüncü soru Tümme kadimne ilel hadikati cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı <gülüyor> kadimne. Kadimne nedir arkadaşlar? Kadimne. Geldik. Nedir? Geldik. geldik'nin Zıttı nedir? Gittik. Bakın. Kareş ne? Çıktık. Eteine Geldik. Veheb ne? Gittik. Dekal ne? Girdik. Kum ne? Aya kalktık. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar. Veheb ne? Veheb ne? Kadimnenin zıt anlamlısı. Bunu unutmuyoruz demek ki. Dördüncü sorumuz. Abede fiilinin ismi mef'ulu aşağıdakiler hangisidir? Abede abidun ve me'budun. Abede, abidun, me'budun. Abidun ibadet eden, me'budun ibadet eden. Ma'arafnâke hakkâ ibadet, ma'abednâke hakkâ ibadetek ya me'bud diyoruz. Ey Allah'ım seni hakkıyla, sana hakkıyla ibadet, kulluk edemedik. Hakkıyla senin çizdiğin yolda gidemedik. Mu'tebit, mu'abbet, abid, müsteabit değil, me'budun, me'bud. doğru cevabımız bu. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Abede, abid, me'bud, mef'ul ve zine alıyoruz. Mef'ul, fa'ilun fa ve aldığımıza ismi fail yani özne, mef'ul ve zine aldığımızda, Nesne oluyor. Aşağıdakilerden hangisi fail konumunda vücuben zorunlu olarak müstetir zamirdir? Müstetir ne demek arkadaşlar? Müstetir gizli demek. Değil mi? Gizli. Ee, bakalım hangisiymiş? Enti Entüme entü, Hüme Ene Hiye Bakın fail konumunda vücuben müstetir zamirdir. Zorunlu olarak. Şimdi arkadaşlar e, ne olur? Buradaki mesela keteptü dediğimizde burada bir ene var. Celestü dediğimizde ene var. Zeheptü dediğimizde ene var. Vehimtü dediğimizde ene var. Dolayısıyla yani doğru cevabımız bu arkadaşlar. Ene enti entüm hümehiyye e, zorunlu değildir. Ama burada nedir? Mevcuttur. Gizli olarak bulunmak zorundadır. Cevabımız verdik. Hel enâ talikun em esirun fil kuyûd. Ben diyor ki özgür, hür bir insan mıyım? Yoksa zincirlerle bağlı bir esir miyim? Altı çizili i̇sm tekili aşağıdaki olan hangizer? Kaydün, koyu, kayidehni, yani kuyudur arkadaşlar. Kaydün. Tamam. Bunun da müfredi nedir? Kaydün. Kayıt. Hani okula kaydolduk diyoruz ya. O kayıt. Kâid, mesela komutan. Kûud, oturma. Kuvvet, komutanlar. Kâidetün, kural. ilke vesaire. 7. soru. Tâliben fil medreseti cümlesindeki boşluğu en uygun soru edatlardan hangisi en uygun şekilde tamamlar diyor. En uygun. Şimdi eyyü taliben olmaz. Eyü'den sonra gelen, çünkü e, şey olması lazım, mecru olması lazım. Men taliben filmedreseti okulda kim öğrencidir? Olabilir ama uygun değil. Kem <gülüyor> dersek en uygunu bu. Yani okulda kaç öğrenci var? Kem taliben fil medreseti. Mesela me taliben fil medreseti soru olmaz yani okulda öğrenci yoktu filan. Eyna taliben nerede öğrenci okulda filan biraz manasız oluyor. Doğrusu arkadaşlar kem taliben fil medreseti. Sekir eh... ah, e khastu eh eh eczibu he ardi kalilen hatta hattet ala bu'di kutuvat minni yani ben diyor eczibuha onu cezbetmeye başladım ilan ardi kalilen toprağa az bir şekilde cezbetmeye ve hatta o kadar ki hattet alayya bu'di kutuvat minni hattet alayya bu'di kutuvat ya ki benimle onun arasında birkaç tane adım kaldı. Yani ben onu e, to, yerde kendime doğru cezbettim çektim ta ki benimle onun arasında birkaç adım bir şey kaldı diyor. Burada eczibuhe e, e, e, kelimesinin eş anlamlısı arkadaşlar. Nedir? Eş anlamlısı. Cezebe yeczibu çekmek hani cez, cazibe merkezi var diyoruz da cezbedici diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız bu arkadaşlar. Tabka üstünde ersele gönderdi, sademe çarptı, Fetteş'e kontrol etti. Halbuki akhaztu ejbuhe. onu çekmeye başladım diyor. Toprağa çekmeye başladım. Ne nedir? Akhaztu eshabuha anlamında kullanılır. Sahaba, cezabe. Dokuzuncu soru. Fî eyy külliyetin teharreşte. Aslında burada min eyy külliyetin teharreşte ama fi eyy külliyetin teharreşte. Yani hangi e, fakülteden mezun oldun, hangi fakültede mezun oldun? Aslında Türkçe'de hangi fakülteden mezun oldun? O zaman min eyy külliyetin teharreşte daha doğru olur. Ama şimdi e, o zaman e, ne diyeceğiz? تخرجت في كليه الالهيات اصلا تخرجت من كليه الالهيات diyebilir burada şimdi ne am tahağraçtum fi kuliyetit tıb evet mezun oldum halbuki sen mezun oldum mu diye sormuyor e tahağraçtu fi sennatil madiyet geçen yıl mezun oldum burada ne zaman mezun oldun demiyor e tahağraçu fi kuliyetil hendese mühendislik fakültesinde mezun olacağım ama burada olacak mı olmayacak mı sormayacaksın demi o zaman İlahiyat fakültesinde mezun oldum. Doğrusu arkadaşlar, sevgili öğrenciler budur. Cümle biraz yanlış kurulmuş ama olsun. Onuncu sorumuz arkadaşlar. Ne diyor? Tudafi'une anil vatan cümlesindeki boşluğu en boşluğu aşağıdaki zamana hangisi en uygun şekilde tamamlar diyor. Bakın Tudafi'une olduğu için arkadaşlar en doğrusu nedir? E şıkkı. Şimdi kuralımız bu. Eğer isim başta fiil sonra gelirse fi, neydi? İsim, fiil hem müze müenneslik, müzekkerlik hem de sayı bakımdan uğrayacak. Şimdi yüdefion olduğu gibi cemî, müzekker, salim. O zaman entüm. Tüm olsa yüdefion olması lazım. نَحْنُ نُدَافِعُ olması lazım. كَمْ olmaz. هُمَ يُدَافِعَانِ olması lazım. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? 11. sorumuz. <gülüyor> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru ismi haber görevinde değildir? Bakın. Hangisi? Soru ismi? اَيْنَ al الْقَد۪يمَةُ Nerede o geçmiş isim? Günler. Nerede yani? Haber soruyor. Eynel el avraku nerede? Yine haber sor. Men ce emsi men ce emsi. Bakın burada bir soru var. Haber değil. Men ce emsi. Dün kim geldi? Mel imanu iman nedir? Bakın. İman nedir? Men el bu, gayip olan kimdir? Bakın. Demek Dün kim geldi? Burada bir istifham var. Haber değildir yani. Evet. A'tini <gülüyor> hâzeyni. Cümlesindeki boşluğu en uygun. Bu şar hangisi tamamlar diyor. Bakın. Hâzeyni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Yüşüttüm biraz ama yine size faydalı olmak için devam ediyoruz. Hâzeyni <gülüyor> olduğu için arkadaşlar. El <gülüyor> kalemeyni olması lazım el nazaretayni me mü nas hatayni olacaktı. el melabise haula olacaktı. el kutub hazi olacaktı. el mistarateyni hatayni olacaktı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öne geçmiş bir haber vardır? 13. Aşağıdakilerden hangisinde öne geçmiş bir haber vardır? Bakın, مَا e, ذَفَ Ahmet? Ahmet ne yaptı? مَنْ نَجَحَ فِي الْاِمْتِحَانِ kim başardı? Eyne تَدْرِشُ Nerede ders yapıyorsun? Tamam mı? E, Men هُوَ O kimdir? كَيْفَ تَزَوُ ile الْكُلِّيَّةِ Fakülteye nasıl gidiyor? Bakın ne diyor burada? Öne geçmiş bir haber. Hüve men ol hüve men men o zaman doğru cevabımız arkadaşlar budur. On dördüncü soru. bu hocalar bizi müzeye götürdü. Aklına hâula bu. Hocalar bizi götürdü. Akhadene Yukarıdaki cümlede yer alan işaret ismi cümlenin hangi ögesidir? Akhadene bakın bizi aldı. Nedir heuleil esatizatu arkadaşlar? Ne olur? Akhadene bizi aldı. Kim aldı? Bu hocalar aldı. O zaman ne olur? Fail olur arkadaşlar. Çünkü bizi aldı. Kim aldı bizi? Heuleyle setizetü. Bu hocalar aldı. Anladık? Peki. 15. sorumuz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde inne ve benzerlerinden biri yoktur? Bakın. Inne ve benzerlerinden biri yok. Ne diyor? Mebnel kulliyeti kebirun lakinnel tullaba kaliyunem. Fakültenin binası büyüktür. Lakin öğrenciler azdır. Yani, Leyset el er riyahu şedileten e, Rüzgarlar şiddetli değildir. Hızlı değildir. Leytel habara sahihun. Keşke haber doğru olsa. Yesürni e, Yesürni enner rabia kadimun. Bahar'ın geliyor olması beni mutlu ediyor. Şüphe yok ki geliyor olması. Kaan el kitabe Sanki kitap arkadaş gibidir. Şimdi burada inne ve benzerlerinden biri yok. Bakın inne enne kana leita lalle la değil mi? Leyset var mıdır? O kaleva kardeşler. O zaman buraya burayı beğeneceğiz. Ma alimtu El Şimdi en uygun şekilde hangisi tamamlıyor? Lakin olmaz. leyte keşke olmaz. İnne enne lealle umulur ki bilmedim ki umulur ki anahtar kayıptır. Olmaz zaten. Şimdi inne ve enne arasında kaldık. İnne ve enne şey şu arkadaşlar. Eğer bu iki edat yani bu edat cümlenin başına gelirse harekesi. İnne, ortasında gelirse harekesi enne. Dolayısıyla cevabımız bu olacağım. 17. sorumuz Tezde edu saytaratu tilfezi ala hayatine'l yevmiyet. Günlük hayatımızda televizyonun baskısı iktidarı artıyor. Yani diyor ki saytara yönetmek Hakim olmak, hakimiyeti artıyor diyor günlük hayatımızı Televizyonun üzerimizdeki adeta bir kıble gibi. Ee, ailenin fertleri hep ona dönüyor. Onunla oturup onunla kalkıyor. Artık yatak odasında, mutfakta, banyoda vesaire neredeyse her yerde <gülüyor> televizyon olacak gibiymiş. Evet. Doğru çevirse aşağıdaki hangisidir diyor bakın. A televizyonun günlük hayatımıza tahakkümü artıyor. Televizyonun günlük hayatımıza Televizyonun tahakkümü artıyor. Alâ hayatînel yevmiyeti günlük hayatımız. Doğrusu arkadaşlar bu. Televizyon kontrol edilmezse, kontrol edilmezse yok burada. E, hayatı sınırlıyor, günlük hayatı sınırlıyor yok. Televizyonun hayatımıza etkisi artırması tehlikeli boyuttadır burada yok. Televizyon günden güne hayatımıza etki ediyor. Dolayısıyla doğru çevirisi bu. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisini kâne ve benzerine olan fiil tam olarak, tam fiil olarak kullanmıştır? Bakın, ve kardeşlerinin bir tanesi olan, biliyorsunuz bazen yardımcı fiil olarak kullanılır, bazen de tam fiil olarak kullanılır. Emse <gülüyor> ebi bakın, emse ebi babam dün rahat olarak geceledi saral mığrni sesi güzel oldu teneveltu lfutura hina kahvaltıyı yaptım ne zaman kuşluk vakti olunca bakın burada bir dilin yardımcı olma görevi yok tam anlam veriyor yani Vakit kuşluk olunca, ben kuşluk vaktine girince kahvaltıyı yaptım. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Beate necahu mutevaki'an. Onun başarısı yani gerçekleşmek üzeredir. Beate gerçekleşecektir gibi. Saren dersu vadihan. Ders açık oldu. Açık. Vadıh yani. Ama hepsi bak şu, sevgili arkadaşlar. A, B, D, E. Yardımcı fiil burada ise tam fiil olarak On 19. sorumuz: Kanete talibetani nokta nokta fi'l muhteberi boşluğu. aşağıdaki hangisi en uygun şekilde ne yapar tamamlar? Mevcuden denmez. Çünkü talibetani mevjude denmez. Çünkü talibetani yani tesniye. Mevjudetani Bak, talibetani ne diyeceğiz? Kâne talibeteni, bu kânenin ismi, gelen de kânenin haberi olacağı için ne olması lazım? Mansup olması lazım. Mevcudetun olmaz. Şimdi bu ile bu arası, bu merfu, bu da mansup. O zaman doğrusu arkadaşlar kânenin haberi olduğu için mansup olacak. Buna dikkat edeceğim. İnne tanzîmel vakti, vaktin tanzimi, planlanması, muhimmun fî hayatîn insan, insan hayatında önemlidir. ولعله ve umulur ki o vesiletü ile saadeti ve vaktin planlanması da mutluluğunun da vesilesidir. Umulur ki mutluluğa ve vesile olur. Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizilinin kelimenin e, doğru iğrabı aşağıdaki hangisidir? Bakın لَعَلَّهُ لَعَلَّهُ لَعَلَّهُ ismi hu, vesiletün de haberdir. Eyüsadatî doğrusu nedir arkadaşlar? Laalle'nin haberi'dir. Laalle nedir? İnne enneke en leke lakin leita le la filen inne ve, ve kardeşlerindendir. Ne yapar inne ve kardeşleri ismini nasb haberini ref eder. Bakın hü yani buradaki hü nereye gidiyor? Tazim el vakt. Değil mi? lalehu vesiletun ila saadetih. Bu videomuzu buradaki sorularımızı bitiriyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz hoş kalın, sağlıklı kalın.